Merhaba, ben Setenay Cankat. Bir çevre gönüllüsüyüm. Bu da arkadaşım Mavi. Bugün Afyon Seyitler Barajı'na gidiyoruz. İstilacı balıklarla, türlerle nasıl mücadele edilecek öğreneceğiz. Hadi siz de gelin. Bu balık, geldi bunu bitirdik. Bu ilciğin başımızın belası bu balık. İsrail sazana devletleri bir balık türü tarafından bu barajı görümüz istila edilmiş vaziyette. Bu balık burada üç nesil yavru verdikten sonra bu balığı buradan bir daha söküp atmak çok zor. Mangalda bir kuzu eti düşün bir de bu başka bir şey düşün yani.